Bu sistemin çözümsüz mü yoksa sonsuz sayıda mı çözüme sahip olduğunu belirleyiniz. Sistemin tek bir net cevabı olmayacağını söylemişler. Şimdi sistemi çözmeye çalışalım. Sistemi çözmek için önce değişkenlerden birini bir tanesini elememiz lazım. Diyelim ki önce x'leri yok edeceğiz. x'leri yok etmek için ilk denklemi eksi 4 ile çarpabilirim. Eksi 4 ile çarparsam buradaki 2x'i ikinci denklemdeki 8x ile sadeleştirebilirim. Şimdi ilk denklemi eksi 4 çarpalım. 2x çarpa eksi 4, eksi 8x. Eksi 4y çarpa eksi 4, artı 16y. Eksi 4 çarpı z, eksi 4z. Ve bu da eşittir. Eksi 4 çarpı 3, yani eksi 12. Şimdi ikinci denklemde buraya tekrar yazalım. 8x eksi 2y artı 4z eşittir 7. Şimdi bu iki denklemi toplayarak x terimlerini yok edebiliriz. Eksi 8x ile artı 8x sadeleşir. 16y eksi 2y, bu da 14y eder. Artı 4z eksi 4z bunlar da sadeleşti. Denklemde hem x'i hem de z'yi sadeleştirdik. Geriye sadece y kaldı. 14y eşittir. Eksi 12 artı 7. Eksi 5. Şimdi tek bilinmeyenli bir denklem haline geldi. y'nin değerini bulabiliriz. Eşittiğin her iki tarafını 14'e bölelim. Sol tarafta 14'ler sadeleşti. y kaldı. y eşittir. Eksi 5 bölü 14. Y'yi bulduk ama sorunun cevabına daha ulaşmadık. Henüz buradaki üçüncü denklemi kullanmadık. Şimdi ikinci ve üçüncü denklemleri kullanalım ve x'leri sadeleştirelim ve bakalım nereye ulaşacağız. Bu ilginç bir soru. Çözümsüz veya pek çok sonucu var. Eğer işaretlediğim bu gruptaki ilk denklemi aynı bırakırsak ve ikinci denklemi 2 ile çarparsak x'ler gidecek. x'leri sadeleştirebiliriz. Buraya tekrar yazayım. 8x, eksi 2y, artı 4z, eşittir 7. Diğer denklemi ise 2 ile çarpacağım. 2 çarpı eksi 4x, eksi 8x, 2 çarpı y, 2y, 2 çarpı eksi 2z, eksi 4z. Ve bu da eşittir 2 çarpı eksi 14. Yani eksi 28. Burada ilginç bir şey var. Bu iki denklemi kullandığımızda oldukça garip bir şeyle karşılaşıyoruz. 8x eksi 8x sıfır eder. Eksi 2'ye artı 2'ye yine sıfır eder. Artı 4 ise, eksi 4 ise, yine sıfır etti. Ve bu da eşittir 7 eksi 28 yani eksi 21. Bu iki denklemi kullandığımızda 0'ın eksi 21'e eşit olduğu gibi saçma bir sonuca ulaştık. Bu hiçbir zaman geçerli olamayacağı için bu denklem sisteminin sonucu olmadığını söyleyebiliriz. Çözümsüz. Eğer 0 eşittir 0 ya da eksi 21 e eşittir eksi 21 gibi bir sonuca ulaşsaydık, bu bize düzlemlerin aynı olduğunu ve sınırsız sayıda çözümümüz olduğunu gösterecekti. Aynı değişkenler farklı sonuçlara ulaşıyor. Bu durumda bunlar paralel düzlemler. Buraya çizmeye çalışayım. Düzlemlerden bir tanesi böyle, diğeri de böyle görünecek. Bunların kesişmelerinin tek yolu sıfırın eksi 21'e eşit olması ki bu da mümkün olamayacağına göre bu iki düzlem hiçbir zaman kesişmeyecekler. Burada birinci ve ikinci denklemi kullanarak yaptığımız hesaplamaya rağmen bu iki düzlem paraleller ve bu denklemler sisteminin çözümü yok. Bu kadar.